Nasıl olur da yerimde durayım? Sen evrim dönmüyorsun. Derken bana kal kiriinden, bağırıp konuşurken benimle nasıl yerimde durayım? İnsanlar düşüp kakışır, birbirlerini incedip azarlar, ama bilmezler nasıl bir şey kaybolur adı insan. Thank you. a okay.